Günaydın hafaplarım, ben Serdar ve Layers of You baştan hoş geldiniz. Günaydın, günaydın çünkü şu an e, sabah kahvaltımı yaptım ve hemen videonun başına geçtim. O zaman devam edelim. Eğer nerede kalmışsak en son bu e, creepy dostumuzun e, portresini hazırlamıştık. Ah, müzik çok iyi. Müzik çok iyi, aa gerçekten de oyun başladı. Şeyle, loading ekranıyla aynı olunca biraz şey yapıyor. E girelim o zaman. Dediğim gibi yeni uyandım ve güne bu şekilde başlamak ne? Okey. Öyle olmasak acaba? Onu görmezden gel. Hey. Hey. Okay. Onu görmezden geleyim abi okey o oh. selam okey Kapı, bu kapılar kapalı kalsın. Çok cereyan yapıyor. Hoş hoş olmaz yani. Bu da bizim e, bir tanecik e, kızımızın <gülüyor> çizdiği şeyler. Bir kalp kırıklığı kırıklığı var burada. Eee babacı ile anneci arasında. Evet onun düşündüğünden birazcık daha büyük bir kalp. Ya daha gene okey. Hey. Kızımız Ne? Cool. Sarhoş. Bencil. Deli. Okey. Okey. Sen nesin? Sen, sen bir şeysin ama senin çok etme bir, bir şeysin abi. Okey bu bir ana. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down and this time, let's make it perfect. Ooh. Okay. Hocam küçük kız yani o ya o kadar da Tamam neyse başarısız olduğumuzda tekrar denersiz. Ahaplarım. Başarısız olduğumuzda ne yaparız? Biz ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ayıcık da ne yapacağımızı biliyor. Senden bu. Bir şey olacak. Bir şey olacak. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday. You mean I? Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! Kızım 5. yaş gününü mü kaçırdın? Abi müzik şey çok falan çok iyi. Fare miydi o? Sen nesin? Uyanmış bir ayı. Her yerden her yere gidebilirsin diyor. Burası gibi meşgul bir kavşakmış. Hey, wow. Bari şunu falan çapalım, oh. Burayı açabiliyor muyuz? Hah, bu ne? Marriage Guide. Evlilikte çocuklar, evlilik rehberi. Beklenmeyeni bekleyin. Ana babalığın gündelik büyüsü. İlk çocuklarını bekleyen ve bebekleri için mutlu, sağlıklı bir aile ortamı oluşturmak isteyen ebeveynler için Molly Pearson Okunmazsa Olmaz yeni kitabı çıktı. Şimdi siparişi verin ve sizi motive edecek kasetlerimiz yeterince güçlü. Biri ve iki ücretsiz edinin. Okey. Tamam. Tamam. Aaa kadarın çiziminin üzerine çizim yapmış kız. Okey. Hoş, güzel. Tamam başka bir şey yok. Aa. Ama şimdi ben diğer kapıya bakacaktım ya. Ha. Okey. Squeak, squeak, squeak, squeak. Farilerin çıkar ses Sen ne sene Oo çok amnezi vibe'ları aldım. Ay. Sweet Jesus. Did buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's be a boy or a girl. Okey. Yani sevgilimiz bu durum için oldukça heyecanlı, kızı bekliyor ama sonra büyük ihtimalle kızı doğurduktan sonra kaza oluyor falan plan. Bu nedense beni çok şey yaptı. Benim durumuma çok paralel bu şu an, okey. Bunu açabiliyor muyum? Geçabiliyorum. Işık var mı buralarda? Aa yok. Bunu bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. Çok ilginç. Ho ho. Nasılsınız abbaplarım? Neler yapıyorsunuz? Ay Yapmasaydım keşke. bir hamleymiş. Okay. Bu ne? Bit fareleri, kelleşmiş kanlı noktalar saç benim değil. Makas nerede? Of. Bunları adam mı yazıyor acaba kadın mı yazıyor? Büyük bir ihtimalle kadın yazıyordur. Oo. Odasındaki bebeklerin çoğunu çıkarmam gerekiyordu. Çok saçma bir hal almaya başlamış. Ne zaman kötü hissedersen ona bir hediye atamazsın. Ne için kötü hissedersen? Bir babaya ihtiyacı var. Başka bir işi aramaz. Dikkat dağınıklığına değil. Wow. Okay. Burada kişileri aldıklığına... Nasıl lan? Aa! Ne? Evin önünde bir adam var. Hepsizlendir hatırlattı. Okey. Tamam burada bir şey yapamıyorum herhalde başka. Bunları açamıyorum iyi gidelim. Oo kızını da sana çekmiş çok gerçekçi resimler yapıyor. Ho evet hayır hayır. Okey, cool. Meyve isteyen varsa... A, bu ne? Aaa, dama taşlarını buluyoruz, okey. Bulduk abi dama taşını, buraya koymayacak mıyız? Koyduk mu ya? Tamam, anısalarım bir tane daha eksik şu an. Şu an bir tane taş eksik. Bir tane taş daha bulacağız. Burada yok. Hah. Yay! You beat me again. Ooh. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? <gülüyor> Okey Burada başka bir şey var mı? Çünkü var gibi görünüyor. Şurayı açacağım ve içinden kalp falan mı çıkacak? Yok bir şey çıkmadı Aa, Bakmaya devam ettikçe bir şey mi oluyor acaba? Yok. Damn artık her ne almışsın dostum. atan kırık bir kalp. Okay. Ben baktıkça daha şey bir şey olacak mı? Olmayacak. Okay. Tabii gidelim. Neden gitmeyelim ki? Bir tanem. Abi silindire döndük iyice ya. Yangınlar, çizimler, kalp ritimleri. Of, iyice silindire döndük. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Dere kenarındaki yaban mersini çalısının yanında. Okey güzel bir çizim. Çok hoş bir çizim. Gidelim bak. Neden kızın kafası o ya? Neden kızın kafası o ya? Günüm müthiş geçecek ha. Sabah sabah korku oyunu bile. Arkamızdan konuşuyorlar. Fareler değil mi? Evet. O ne? Çöpüyorlar, ne o resimler arkamızdan konuşuyor, wow! Bakmıyorum hadi arkamdan konuş. Bak şu an gerçekten arkamdasın. Yemiyor değil mi? Fark ettim çünkü konuştuğunu. Hayır. Kandışacağız. Aha. O. Okay. Onun ocağını bekliyorum. Çok güzeldi. Güzeldi. Gitti bak. Başka yerde konuşacağız biz deyip gitti. Merhaba. Ne? ne var burada? Kitaplar var sadece. Bunları yakamıyorum zaten erimiş. E ne var abi burada? Buran olayı ne? Burayı yakabiliyor muyum? Yakamıyorum. Sadece diğer odaya mı geçeceğim? İşte yine evet. Benim kütüphanemden parçalar görüyorsunuz. Benim kütüphanamda aynı, bak aynen, aynen, aynen bu şekilde. Yani bu, bu bu çok değil. Belki şunu biraz andırıyordur. Ama kesinlikle bu yani. Ben de böyle diziyorum kitaplarımı, defterlerimi. Hey. Yansın beyinler. Bir şeyle etkileşime geçemiyorum. Bakayım. Yukarı çıkmıyor, şuraya gidiyor. Buradan buraya gidiyor ve Ne abi o kadar. Başka bir şey yok. Bu nereye gidiyor? Bu buraya gidiyor. Bir şey alamıyorum. Yo buraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. Peki bu koltuğun arkasında mı bir şey var? Yo. Peki pencereden dışarı. Ah perdenin üzerinde çizmiş. Kızım perdeyi neden çiziyorsun ya? Yay. Gördüm seni, gördüm seni. Sonra başta oradan kaybolarak beni kandıramazsın. Sen orada geldin bir kere gördüm yani. Bir yer çekimine neden ihtiyacımız var? Yok. Selam. Güneş. Her taraf yanacak gibi hissediyorum ha. He. Yok her şey normal. Okey. Hayat güzeldi ya. Hayat çok güzeldi. Ha Hayat, hadi bu konuda şey yapalım, ortak fikrimiz olsun. Bu konuda anlaşalım. Hayat güzeldi. Ben okay'im yani. Ben mutlu bir insanım şu an. O yüzden herhangi bir korkuya dehşete okay'im şu an. Gidebilirim yani. Ben ben ben barışımı yaptım hayatla. O yüzden, öyle, ben çarşıcam. Dağımı ısırıyorum gözümü seveyim ya. Aç abi. Aa girişe geldik. Bunların sembolik benden var çok merak ediyorum ha. He. Her bir odanın, Aa, giriş şeye çıkmadı okey bebek. Huuuul. Okay. Merhaba bebek Sen çok şey görünmüyorsun ya Bebekler her tarafta bebekler var Bu bölümde de bir tanecik kızımızı Kızımız ve bizim aramızdaki e, ilişkiyi, Baba kız ilişkisini çok net bir şekilde Anlıyoruz Oo, Ne güzel küçük ev yapmışlar Sonra de içine koymuşlar. O yüzden tüm bunları yaşıyorum. Ağzına tüküreyim senin. Ağzına tüküreyim senin. Ağzım daha fazla bozamıyorum. Ağzına tüküreyim senin. Ne? Eee ne? Aa şey gittikçe kararıyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Yan! Bu ne abi? Hey, sizi boyamam ister misiniz? Hey hey hey hey yok yok <gülüyor> oh. Başım dönüyor biraz ondan. Böyle başı döndürünce... <gülüyor> gitmeyeceğim ulan gitmeyeceğim. Dümdüz ileri gidiyorum. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Dur <lan. gülüyor> Ya gerginince olmuyor mu? İleri mi gitmem lazım? <gülüyor> Gitmeyeceğim. Hadi gel çarp. Geçsek <gülüyor> alır. <Hatırlar. gülüyor> <gülüyor> Hadi çarp. Evet, كريم. Okay. Seninle de oyun. Yapmayacağım lan. hadi. <gülüyor> Ahmak şey. <gülüyor> Hop. hadi bakayım bir daha. Bir daha. <gülüyor> Bu durum benim çok hoşuma gidiyor ya. ya. Az önce bir odada olsun bebek tarafından işkence edildikten sonra bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Bir daha! <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Yine çarpacak gerçi zekâda. Tamam, oraya gitmiyoruz. Orada yapacak bir şey yok. İleri gidelim bakalım. Oo, oyuncak evleri de kızdırdık. Kendi evimizi kızdırmadığımız gibi, yetmediği gibi oyuncak evleri de kızdırdık kırmızı bir yer hadi bakayım çünkü ne oldu? Başımız belaya girmedikçe güzel kılamıyoruz şey olmuyor. Selam o ne ya? Ne olacağını görmek istiyorum şarkı bittiğinde. Bu kadar. Baştan başlıyor. <Gülüyor> Ceyyklere ve bebeklere güvenmeyeceksiniz bundan sonra. How about no? How about yes diyordu. Kaçman mı gerekiyor? Kaçman mı gerekiyor. Ne ne oluyor lan? Bazen sadece rahatsız edici sahneler olur filmlerde ve oyunlarda Böyle izleyicinin veya oyuncunun e, tüketicinin Psikolojisini bir şey yapmak için bir Deşmek için Oha Buradan devam edebiliyor muyum? Neyse Ama yani tek işlevi de budur O yüzden böyle rahatsız edici olur, kötü olur Biraz forced olur Dur, bir şey var burada ne bu? Bir şey var lan burada ne bu? Şey var oğlum burada. Alabileceğimiz bir şey var burada. Ne, ne, ne alabiliriz? Bunu mu alacağım? Ha. princess. don't cry. yet, daddy's buy another dolly. So your other can have a new friend. yıl enküt babası ya. Yani evet, az önceki de bu rahatsız edici sahnelerden biriydi. Ben böyle şeyler kullanılmasını sevmiyorum abi çünkü ucuz numara. Yani jump scare çakmak gibi o kadar. Abi buraları açabiliyoruz. Yani insan psikolojisini rahatsız eden veya insanı korkutacak bazı temel şeyler var ve doğrudan onlara erişim sağlayan böyle ucuz hareketler var. Ee, böyle kurgularda eylemler var. Az önceki onlardan biriydi. Jump tamamen aynı şey yani. I had the most beautiful dream last night. Çok güzel kokuyor both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Ne? Buraya açmayayım o zaman. Bakıyorum sen de resim yapıyorsun. Sen de benim gibisin. Artistsin. Selam. Slender Harina. Ne oluyor lan? Kapıyı <gülüyor> Çok bir yardım olacakmış gibi. Selam, beni öldürme lütfen. Aman aç lan kapıyı ben geldim hadi. Yılın en kötü babasıyım oğlum lan. <gülüyor> ne diyorsunuz siz? Kurt bu canavarı fark etmez. Evet her zamanki gibi pes et. Ne pes etmesi ya? Kim pes ediyor ya? Aa buradan gidebilir miyiz baştan. Pes etmiyorum ulan. Gaza geldim ulan pes etmiyorum. Geri döneceğiz. Hadi bakayım. Hadi bakayım geri dönüyorum. Senden pes, et pes etmem gerekecek. O pes etmemi zorluyor. Ne güzel bir müzik A kilit. Ne ki ya açamıyorum. Ah. Kırahtar mı bulmam lazım acaba? Sure yes tabii ki Bir şey, bir şey değişti çevrede. Şey selam bebek. Selam bebek derken sanki birisine asılıyormuşum gibi hissettim. <gülüyor> dur dur daha değil. Şunları bir şey yapalım. Oyuncak bebek selamız. A anahtar aldım. Okey önce şuraları. Bakabiliyor muyum? Burada bir şey yok bir şey yok. Oke okay, onu şey yapacağız ama burada da var mı bir şeyler? Tüylü sahtekarlar benimle alay ediyorlar. Hala oyuncakların arasındalar. Oyuncak mı oyuncak yok. Wow. şey açtım ama anlamadım. Ne açtım anlamadım. Ne açtım? Bir şey açtım ve açtığım şeyi kaçırmak istemiyorum. Yani... acaba girdik şeyi mi açtım? Seni mi açtım ben? Hayır. Ne açmış olabilirim? Ben az önce aldığım şeyi buraya takacağım. Güzel ama. ben ne açtım? Burayı da açamıyorum ki. Okey. Kalışıksız damn Anacığın üstünü örtmeye gelirdi. Şimdi o görünmeyen diyarlara gitti. Öleceğiz. şken müthiş resim daha azalıyoruz. Okey burada sen seni çevirince sen açılmış oldun. Güzel. Az önce pencere bana yemek ver gibisinden hareketler yapıyordu. Onu da söylemek isterim ama sekansı da bozmak istemedim. Ne olan? This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Çok hoş. Gerçekten çok hoş. <laughs> how about how about how about that? Eh? Kapı kapalı kalsın bence. <gülüyor> Allah kahretsin her yerde bebek yüzü göreceğim bundan sonra. Hey. Ha, oh. <gülüyor> Süper kapatmamızı beklemişler zaten. Burası açılıyor mu artık yoksa hep kilitli mi? Hep kilitli ya çok ilginç. Geriye de gidemiyoruz. Kapıyı kapatalım çocuklar uyusun içeride. Benim ol olmayan bütün <Gülüyor> <Gülüyor> hu uh. Woo, bebekler, bebekler, bebekler, bebekler asla değişmez. Babies never change. Yeni parçalarımız var burada da. Burada bir şeyler var mı? Yok, burada da yok. Burada da yok. Okay. o zaman şöyle bir göz atalım, resmimizin yeni haline. Evet, bir insan formunu alıyor, her ne kadar daha çok bir hortla, ghoul'a benzesede şu an. Okey, wow, sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sanırım şöyle bir tahmin edecek olursam iki bölümümüz kaldı. Ee, şunu açacağız bir de şunu atacağız. her bölümde birer parça yapmaya özen gösteriyorum Bunu siz de az çok tahmin etmişsinizdir. İlginç çok ilginç. Bu manyak bir ressamın gitmiş, her her şey gitmiş. Şöyle bir kapıyı açıp bakalım neler olacak. Okay. Yine kafayı akan bir yere gidecek, gidecek gibiyiz. Oyuncaklar, çocuklar, bebekler ve <gülüyor> Gerek kalan her şey. Ve yapımlarım bu bölümde de bana kasıldığınız için bu bölümde birlikte ee, devam ettiğimiz için çok teşekkürler. Yanımda olduğunuz için çok teşekkürler. Çünkü ben ölüyordum. Ee, evet. Keyif aldıysanız e, beğenip yorum yapmayı e, videoyu paylaşmayı unutmayın. Daha fazla için abone olabilir. Destek olmak için şu katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.